Selam terazi arkadaşlarım ben Şengül nasılsınız iyi misiniz sevgili terazi arkadaşlarım inşallah iyisinizdir efendim sizler için şöyle Ekim ayında benim terazi arkadaşlarımı neler bekliyor önce gördüğünüz gibi günlük kahve bakacağım sizler için ardından da birkaç tanecek tarot açacağım şöyle genel yorum olsun bakayım bundan sonra şöyle mesajlar vermek istiyorum sizlere Ekim ayında benim falım sizlere ne mesajı verecek onu ben size sonunda vereceğim sevgili arkadaşlar Falımın sonunda tamam hadi bakalım lafı daha fazla uzatmadan şöyle bandırıyorum. Evet sevgili terazi arkadaşlarım derken aman da aman aman da onlara bir ferahlık gelirmiş sıkıntılar gidiyor. Hadi bakalım sevgili terazi arkadaşlarım artık adalet tecelli olsun mu? Olsun hadi bakalım şöyle bir bakalım çevire çevire sevgili terazicikler. Ay onlar güzel insandır onlar benim en iyi anlaştığım insanların başında gelirler. Şöyle bir bakalım sevgili Adaletemin terazileri baştan şöyle başlayacağım sizler için sevgili terazi arkadaşlarım Ekim ayı içinde 3 yol görülüyor sizlere 3 yoldan biri yurt dışı 2 tanesi yurt içi İş anlaşması olabilir iş seyhati olabilir aşk anlaşması olabilir kısmetler olabilir olur da olur İkisi harika çıkmış bir tanesi hafiften sıkıntılı canlar bakın yollarınızı görün Yollarınızı görün bakın 3 yoldan sadece bir tanesi hafif sıkıntılı 4 dört dörtlük yaşantı var mı yok Küçük çaplı anlaşmazlıklar meydana gelebilir gittiğiniz yerlerde onu da size söyleyeyim Canlar ama temiz kötü değil temiz Karşılıklı sözlü atışmalar meydana gelebilir tek yolda Diğerleri tertemiz çıkmış Genel anlamda bakıldığında çok güzel sizler de bir tane de koyun çıkmış efendim bir tane koyununuz var Sevgili terazi arkadaşlarım aman Allah'ım bunu ben ne diyebilirim sizlere dilek diyebiliriz adak diyebiliriz sevgili terazi arkadaşlarım dualarınız kabul olmuş diyebiliriz çünkü bakın fincan ne kadar temiz çıktı sıkıntıları atmışsınız artık dışarı atıyorsunuz hadi bakalım çok güzel Ekim ayı içerisinde sizin dua dilek gibi adak gibi bazı şeyleriniz tabii bunun yüzdeleri var bütün teraziler mi tabii ki de değil sırayla her şey sırayla gül vaktinden önce açmıyor sevgili arkadaşlarım sırada kim varsa onları bulacaktır bu bizler daha sonra herkesin bir sırası zamanı var güzel o da çok güzel tertemiz çıkmış enerjini süper görülüyor ekim ayı içerisinde enerjini süper görülüyor sevgili terazi arkadaşlarım böyle güzel çıktığında inanın ben de çok mutlu oluyorum benim sevgili terazi arkadaşlarım bunları fazlasıyla hak ediyorlar güzel insanlar çok güzel haberler var. Özellikle de evli çiftlere, sevgililere, sevgili arkadaşlarım. Çok güzel haberler alacaksınız. Çünkü tepenizde kuşlar çıkmış. Sevgili çiftler. Şöyle söyleyeyim tamam sıkıntısız çift var mı? Yok var. Sıkıntılı olanlar var. Ben size şöyle söyleyeyim. 4 evli çiftimizden 3'ü mükemmel çıkmış. Çoğunluğunuz çok güzel çıkmış sizin sevgili terazi arkadaşlar. Evlilerden bir tanesi sıkıntılı çıkmış. Yani Arada kavgalar var, anlaşmazlıklar var, kırgınlıklar var. Ben size şöyle söyleyeyim, terazda arkadaşlarım evlisiniz, boşanma yok ama evlisiniz, eşinizle aranızda sıkıntılar var, kavgalısınız. Bu eşiniz bıkmış, bir şeylerden bıkmış, eşiniz huzur istiyor, baysınız veya bayansınız, size el uzatacak, gönlünüzü almak istiyor. Sizin kendisini sevdiğini bilincinde partneriniz, eşiniz, bilincinde fakat ikilemde kalmış barışsam mı barışmasam mı gönlünü alsam mı almasam mı gibi neden hani genelde deriz ya of ya gönlünü alsam ne olacak hep aynı şeyler 3 gün sonra yine aynı olacak gibi karşı taraf ikilemde kalmış bu yüzden öyle bekliyor istiyor ki sizin bu partneriniz artık geçmişi bitirelim yeniden bir sayfa açalım huzur içinde yaşayalım istiyor sizler de korku içindesiniz ama partner de sizi seviyor. Siz de onu seviyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bence siz o insana bir çiçek uzatın veya barış eli uzatın fark etmiyor. Bay veya bayan karşı taraf cinsiyet vermiyoruz. Gayet üzgün yani iç dünyasında üzgün. Sizin partnerleriniz eşiniz yani eşleriniz sevgili arkadaşlar. Çok güzel enerjiniz süper çıkmış. Yalnız bir miktar burada sağlıkta sıkıntı var canlar fazla mı kafaya takıyorsunuz adaletin terazileri ben de genelde çok kafaya takan bir tipimdir gece uykusuzlukları çıkmış sizde baş ağrıları çıkmış üstünüzde ağırlık çıkmış aslında nazar çıkmamış bakın tertemiz çıkmış sevgili arkadaşlarım çok fazla kafa takmayın sorunlara sıkıntılara kafa takmıyorsunuz mümkün olduğunca uyumaya çalışın tamam uyku uyku düzenimiz mümkün değil yerinde olması lazım bu gece uyumadık yarın akşam uyumadık ben bugün nasıl ayakta durabilirim uykusuzluk sağlığımızı etkiliyor benden size söylemesi aynen öyle baş ağrılarınız falan çıkmış ama öyle kötü çok kötü bir şey çıkmamış sağlık olarak biraz başınızı tutuyorsunuz benden söylemesi sevgili terazi arkadaşlarım lütfen saat 11-12 olduğunda derhal yatağa başka bir şey söylemiyorum size sabah olunca da kalkmasını bilin sağlıklı yaşam budur ona göre çok güzel fırsatlar geçecek elinize sevgili arkadaşlarım. Güzel haberler alacaksınız. Sağlığınız dediğim gibi biraz bir baş ağrıları var. Sizde onu geçelim. Onu da uyku, uyku düzeniyle alakalı. Uykunuzu aldığınızdan sıkıntı bitti. Enerji süper. Harika ötesi. İş hayatınıza gelince. iş hayatınız şu an iyi görülüyor. Fena değil sevgili teraziler. Ama bunu daha iyi yapmak istiyorsanız. Çalışan arkadaşlarım. Lütfen hedef belirleyin. Ekim ayı içinde hedefinizi belirlediğiniz an aman Allah'ım o sizi çok daha güzel yere getirecek. Lütfen hedef belirleyin, boşlamayın olur mu? İş hayatınız kötü değil. Hedefi belirlediğiniz an aman Allah'ım böyle bir şey yok. Çok daha güzel yere getirecek sizi. Çünkü sıkıntıları attınız artık. Haberiniz olsun. Aşk hayatınıza sevgililer, nişanlılar, sözlüler vesaire gibi Genel olarak bakıldığında 4 insandan biri sıkıntılı 3'ü süper çıkmış doyuma ulaşmış artık güzel yere doğru gidiyorsunuz benden yine söylemesi sevgili arkadaşlarım para durumlarınız harika süper küçük çaplı da olsa alışlar verişler gelişler gidişleriniz tamam gayet her şey yerli yerinde benim adaletimin terazisinin istediği ben adaletin terazisiyim hakkım olanı istiyorum diyorsun değil mi bay bayan hepinize söylüyorum hayattan ben hakkım olanı istiyorum diyorsunuz doğruyu istiyorum doğru insanı istiyorum veya doğru işi istiyorum diyorsunuz değil mi sevgili teraziler ki ben burada öyle görüyorum bunu istiyorsan diyor buradaki açılımım sevgili terazi arkadaşım bunun için baya bir mücadele etmen lazım diyor Mücadelenin sonunda o Murat sana gelecek diyor. Bay bayan efendim, hepinize söylüyorum, istediğiniz doğru şey her neyse, bunun için Terazi mücadele edecek, onun mücadele bekliyor diyor. Ekim ayı içerisinde benden size söylemesi sevgili Terazi arkadaşlarım, Evren tarafından korunan Terazi arkadaşlarım var. Aileden destek göreceksiniz ailenizden aldığınız destek sonucu bazı terazi arkadaşların bir şeyleri değiştirmek isteyecekler evet ya işinizi değiştirmek isteyeceksiniz çünkü destek var böyle kendinizi farklı farklı bir enerjide hissedeceksiniz kendinizi güçlü hissedeceksiniz yanlış anlamayın affınıza sığınıyorum ya partner değiştirmek isteyeceksiniz çünkü genel bu değil mi canlar herkes memnun mu tabi ki de değil ya evinizi değiştirmek isteyeceksiniz aileden gelen destekle bir şeyler olacak bir şeyleri değiştirmek isteyecek benim sevgili terazi kardeşlerim aldığınız destekle evrenden de korunma durumlarınız var aileden de destekleriniz var canlarım benim hadi bakalım süper sizler için isteklerinize diyor doğru şeyi bulmak istiyorsanız boşlama bunun için mücadele güzel haberleriniz var küçük küçük kuşlar Küçük küçük balıklarınız çıkmış biraz küçükler ama canım güzel şeylerin küçüğü büyüğü olur mu gelsin gelsin güzellikler bizlere güzel haberler alacaksınız sevgili arkadaşlarım destekleniyorsunuz da sevgili teraziciklerim bakın tertemiz ya tertemiz bakın daha ne olsun hadi bakalım güzellikler sizleri bekliyor tabak verecek mesajı sizlere bakayım benim teraziciklerime tabak ne mesaj verecek şöyle biraz evet Sevgili teraziciklerim kızıyorlar bana gösterme ekrana tutma diye eleştiri alıyorum tamam ben de böyle yam tutarım. Sevgili terazi arkadaşlarım bakın Murat ağaçlarınız yavaş yavaş hatta Murat ağaçlarının üstünde sırayla sizler de çıkmışsınız ne kadar güzel sıkıntılar gidiyor. Sadece hafif geçmişten kalan geçmişin sıkıntıları merkezimizde duruyor. Nerede duruyor? Olumsuz düşündüğümüz için karamsar olduğumuz için buramızda duruyor sevgili arkadaşlar bundan dolayı da uykusuzluğumuz var yok böyle bir şey geçmiş geçmişte kalmıştır tamam artık yeni fırsatlar geliyor yeni güzellikler geliyor hayatımıza her günümüz bir değil çok güzel ağaçlarınız çıkıyor arkadaşlar sürprizler gelecek bakın fincanınız o kadar temiz çıktı ki sizin biraz biraz bekleyin şöyle bir bakayım sevgili arkadaşlarım sevgili teraziciklerim benim Size burada verilen mesaj ne biliyor musunuz? Sevgili terazi arkadaşlarım, Ekim ayı içerisinde bay bayan hepinize söylüyorum. Bayağı bir fırsatlar yolunuza çıkacak sizin. Yanlış anlamayın. Evli, bekar, ne bileyim, sevgililer hiç fark etmiyor. Yanlış anlamayın canlar. Affınıza sığınıyorum. Genel olarak genel olarak söylüyorum. Bayağı bir fırsatlar yolunuza çıkacak. Buradaki mesajım diyor ki lütfen terazi bu fırsatları kaçırma bunlardan yararlan lütfen çekinme maceraya atıl diyor tamam bu macerayı kaçırmıyorsunuz benden size söylemesi son olarak bitirirken de bu mesajı size hatırlatacağım şimdi burada gördüğüm bazı şekiller var onları söyleyeceğim size maddi manevi aile içinde dediğim gibi 4 kişiden 3'ü süper görünüyor canlar bir tanesi sıkıntılı Maddi ya da manevi vesaire sıkıntılarınız var. Onu da anladık. Şimdi burada bazı terazi arkadaşlarım birilerinden onay bekliyor. Canlar. Şimdi bunu da ben söylemek durumundayım. Birilerinden onay bekliyorlar. Yanlış anlamayın. Bu onay bekledikleriniz engelli. Tamam olabilir. Saygı duyuyorum. Lafım yok. O ayrı bir şey. Ama... Şunu söyleyeyim, bu karşı taraf onay beklediğiniz kişi zamanında tamam size sıcak bakmış, ne bileyim böyle maceraya atılmak istemiş vesaire falan gibi durumları olmuş ama şu an o düşüncede değil. Anlatabiliyor muyum? Karşı taraftan onay bekleyen arkadaşlarım var. Lütfen yanlış anlamayın canlar. Onayı bekliyorsun, karşı taraf onay vermeyecek, vazgeçmiş. Yeni oluşum istemiyorum diyor benden size söylemesi yürüsün gitsin bırakın Allah aşkına ya <gülüyor> neyse canlar affınıza sığınıyorum tamam sıkılmış sıkılmış bir şeylerden sıkılmış o insan tekrar kabuğuna dönmüş aynen söylediğim gibi çok güzel barışlarınız var balıklarınız çıkmış aman Allah'ım ya teraziler vallahi biraz sabır ya biraz sabır bakın Ekim ayı içerisinde Haydi fırsatlar elinize geçecek. Lütfen bunu değerlendirir misiniz? Yaşlı, genç, evli, bekar hiç fark etmiyor. Genel olarak söylüyorum lütfen. Buradaki mesaj diyor ki, adam hisseye tek kelime. Önünüze fırsatlar gelecek. Bu fırsatları değerlendirin. Onlardan yararlanın. Hiç düşünmeden maceraya atılın. Ama iş hayatıyla alakalı ama aşk hayatıyla alakalı artık gerisi sizde benden size söylemesi Ondan sonra güzel yere doğru sürprizli yere doğru Sizler gideceksiniz Enerjiniz süper Tamam mı Canlar sadece biraz uykusuzluk durumlarınız var sıkıntı yapmıyorsunuz murada doğru gideceksiniz sevgili terazi arkadaşlarım genç yaşlı bay bayan Hepinize söylüyorum bakayım bunun için sevgi Aa, ne kadar güzel bakın sizi sizin destenin altı bu görüyor musunuz imparator en kral karttır verim geliyor kadersel aşk kadersel iş geliyor ben daha ne diyeyim size kadersel sağlık gelecek sevgili arkadaşlar aman Allah'ım çok güzel kaderinize yansıyacak şurada baktığım bu sizin kaderinize yansıyacağını söyler bakın bu fırsatlar yakalayacaksınız aman Allah'ım ben daha ne diyeyim bilmiyorum ki Sevgili teraziciklerim Onlar bunu çoktan hak ettiler Hadi bakalım Yavaş yavaş güzel güzel küçük çaplı da olsa Güzellikler hı hı, Buyurun İş hayatındaki zenginliği görün Ah benim teraziciklerim Korku yok Bu sizsiniz Gördüm burada korku içindesiniz demiştim değil mi? Burası aşk hayatınız Korku yok karşı partner seviyor sizi Ya bu sizin eşiniz de olabilir Tamam burada eşleri gördüm ama Sevgili teraziler, eksiniz de olur, küsünüz de olur, hiç fark etmiyor. Korkmayın, o da sizi seviyor. Dolayısıyla sizinle onu sevdiğinin farkında karşı taraf. Sadece ikilemde kalmış. Bakın, siz onay istiyorsunuz bazılarınız. Az önce söylediklerim, sevgili arkadaşlar, onlar o yasak olanlar. Bakın, bu onay bekleyen yasak olan. Bekleme, söylemek durumundayım, bekleme. Karşı taraf yeni oluşuma hayır diyor. Anladınız? Onay bekleyen sakın bekleme. Sakın. Nasıl da takip ediyor görüyor musunuz? Nasıl birbirini takip ediyor? Onay yok. Onay mı onay yok. Bırak. Bırak nereye giderse gitsin diye korkuyorsun ya. Görün. Aa, tamam yasağı kenara bıraktık. Tamam o yasak yok. O yasağı attık. O onay vermiyor. O istemiyor sizi. Yürüsün gitsin. Sevgililer, eksler, küsler, az önceki anlattığım evliler. Bakın ortak noktada anlaşacaksınız. Ama nasıl? Karşı taraf ikilemde. Karşı taraf. Buyurun. Geçmişe örtüyü çekelim diyor. Bitsin ya geçmiş diyor. Geçmişi bitirelim. Artık sıfırdan başlayalım. Geçmişi bitirmek demektir. Sıfırdan başlayacaksak başlayalım, başlamayacaksak ne varsa bitsin diyor. Kalmış ikilemde sizin partnerler. Siz de kaybetmekten korkuyorsunuz. Korkmayın o sizi seviyor. Sizin de sevdiğinizi biliyor. Ya Allah aşkına belki de gurur yapıyor. Öyle farz edelim. Siz uzatın şu çiçeği, kupayı kardeşim ya. Siz uzatın. Silin geçmişi. Olay bitti şu güzelliği görüyor musunuz? Ah benim teraziciklerim tamam sağlık da güzel sağlık da güzel kendinize sahip çıkacaksınız bakın sahiplenmek demektir sevgili terazi arkadaşlarım sürekli olarak dikkatli ol diyor sağlığınla alakalı dikkatli ol nasıl dikkatli olacağız bakacağız sağlığımıza bakacağız kendini sahiplen kendini sev kendine sahip çıkarsan kendini seversen bedenini seversen sürekli olarak sağlıklı olursun diyor ben daha ne diyeyim Süper ötesi çıktı arkadaşlar ya ah benim teraziciklerim hadi bakalım çok güzel çıktı ne diyormuş yine söylüyorum mesaj ne diyor yolunuzda fırsatlar çıkacak bu fırsatları iyi değerlendirin onlardan yararlanın hiç düşünmeyin ama iş hayatıyla alakalı ama aşk hayatıyla ama sağlıkla alakalı maceraya atılın diyor sakın kaçırmayın diyor mesajım sizlere sevgili terazi arkadaşlarım meleğim ne diyormuş şöyle bir bakalım hmm, harika yeni bir dünya diyor sonrasında yeni bir dünya sizi bekliyor sevgili teraziler hadi bakalım meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar Işık, bolluk güzellik dolu bir dünya bunu çoktan hak ettin diyor ben deminden bir söylemiyor muyum onlar bunu çoktan hak ettiler diyor ah oh, benim teraziciklerim efendim bu açılımımızı tamamladık Ekim ayı genel yorumu sevgili terazi arkadaşlarım çok sevindim. Böyle güzel şeyler çıkınca inanın bana olmuş kadar seviniyorum sizlerin adına. Allah bozmasın daim olsun inşallah. Şöyle çok çok çok güzel yerlere doğru hep beraber gideriz inşallah. Bu açılımı tamamladım sevgili terazi arkadaşlarım. Bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarım var ise. Abone olurlarsa kitlemiz daha çok genişleyecektir. Şengül'ün açılımları. Durur mu? Sürekli devam edecektir. Bir sonraki açılımlarında tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum. Bye.